Avrupa'dan, Anadolu'ya. Anadolu'dan, Avrupa'ya. Kuzeyden geldim, Viyana'da. Anadolu'nun en kuzey yerine geldim. Çevre. Ülkemizde tabii ki çok sayıda nesli tehlike altında tür var. İstihdam. Komegeni krallarının ortalarından biri barış, uyum, denge. Girişimci kadınlar. Avrupa Birliği destekli projeler Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu destekle yürüttüğümüz bir proje Erasmus Plus'la Avrupa'nın dört bir yanına giden öğrenciler Kendimi akademik anlamda daha da geliştirmek istiyorum. Avrupa'daki işleyişi de biraz öğrenmek istiyorum. Pedalla aşılan yollar Sinop'ta bu muhteşem tepede de bisiklet sürme ayrıca keyifliymiş. Evet. Hem şehri göreceğiz hem de iki proje göreceğiz. Avrupa'dan Anadolu'ya Pazar 9.15'te NTV'de.